herkese merhabalar Beyda Altunbaş ben bugün biyomimikli ve uzay araştırmaları üzerine konuşacağız Ayşe Meliç hocamız bizlerle hocam hoş geldiniz öncelikle hoş bulduk merhabalar nasılsınız sağolun teşekkürler siz nasılsınız ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum hocam çok kısa sizi tanıyabilir miyiz Tabii ee... Ben 1985 Ponyo doğumluyum, aslen Edim'de doğumluyum. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde e, yüksek lisans ve doktoramı sürdürdüm. E, şu anda da e, Amerika'da bulunan Blue Marble Super History'ın listel araştırmaların öncesiyle yaklaşık bir, e, yedi ay önce başlıyım. <Gülüyor> Burada Mars'ta egemenlik okuduğunda çalışmalar yapıyoruz. Gelecek <Gülüyor> 50 yıl ve 100 yıl sonrası için. Daha çok. Ee, ve e, çok fazla divanlık e, üzerine çalışıyorum birkaç yıldır. Hı. Ve e, uzay teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Yani biyomimikri ile e, uzay teknolojilerin birbirine entegre ediyoruz robotlar. Eser, eser. Evet, evet. Hocam. Peki hocam biyomimikri dediniz. Biyomimikri ile o zaman e, başlamış olalım. Biyomimikri nedir? Uygulama alanları nelerdir? Bunlardan biraz daha misiniz bize? Evet, tabii, biyomimik aslında tabii, yani. yeni bir alan değil ama Hı. şu anda yeni yeni gündeme geliyor. Hı. Tasarım odaklı düşünmeye daha yakın. İşte bir inovasyon yapmak istiyorsanız, örneğin doğaya bakıyorsunuz, bak. Olması şart değil, bitkiye, bitkilere de bakıyorsunuz, onları Ve Bu şekilde yani sizin tasarım yaptığımız şeyde bir, herhangi bir problem ya da bir sorun yaşadığınız zaman Hı -hı. Bunu biyomikteye katıyorsunuz ve e, e, tasarımlarımız daha kolaylaşıyor, maliyetlerimiz düşüyor. Hı -hı. Yani daha çok doğadan taklit diyebilirim. Evet, doğadan ilham almak gibi doğal basit. ilham almak, aynen, evet. Evet. tekniklerle, aynen. Yani iki şekilde yapıyor aslında, tasarımdan biyoloji ya da biyolojiden tasarıma. O şekilde yapıyor. Ee, şey, sorunlarımıza nasıl daha iyi e, çözüm bulabiliriz yerine değil de e, nasıl daha iyi şeyler yapabiliriz, daha iyi şeyler üretebiliriz ya odaklanmış temel tersi bu şekilde bilim dalı anladım hocam peki e, evet isterseniz sunumumuzdan devam edelim hı hı. göstermek istedikleriniz vardı evet benim Buyurun bir, hocam, sizi e, dinliyoruz şu anda. İki yıl önceki çalışmamızı yaşan sonra. Ee, burada ben e, aslında ilk önce nanoteknolojiyi biraz araştırarak başladım bu işe. Ee, orada da e, yine doktoradayken bir e, hocam vardı, Profesör Doktor Akın Marşap. O söylemişti bana <gülüyor> biraz nanoteknolojiye bakabilirsin, çalışabilirsin diye. Daha sonra nano teknolojiyi biraz inceleyince karbon tüplere doğru gelmeye başladım. Hı hı. Karbon tüplerden sonra uzay sensörüne ulaştım. Çünkü burada zaten şekilde de gösterildiği gibi oranın kabloları karbon tüplerden yapılıyor, yapılacak. Yani. Hı hı. Uzay sensörü aslında yani biraz futuristik mega bir tasarım gibi gözüküyor şu anda. Hani çok ütep de var, çok destekleyenler de var, çok yani bazı de <gülüyor> şey. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Ben dediğim gibi iki sene öncesi buna bakmıştım ama biraz araştırdığım zaman literatürü çok eskilere dayandığını gördüm, yani 1800'lü yıllarda. E, o zamanlar e, bununla ilgili işte fikirler üretilmiş, yapılabilir mi, yapılamaz mı diye düşünüyorum. İşte Babil Kulesi'ten esinlenilmiş mesela. E, daha sonra e, Amerika'da e, yine Peter Swan diye bir hocam var benim. O çalışıyor bunu, uzay asansörünü. E, onunla görüşmüştüm ben, e, böyle böyle bir çalışma yapmak istiyorum diye. O da bana e, bayağı bir yardımcı oldu. Daha sonra kendim sosyal bilimci olduğum için, ben mühendis değilim, bunu sosyal bilimlere nasıl uyarlayabilirim diye bir ekonomik fizibilite çalışması yapmıştım. Daha sonra onu bir makale olarak yayın Hı -hı. Ee, Ama tabii tahminler üzerine ekonomik fizibilitemiz. Hani çünkü sonuçta e, bunun yapımı e, yaklaşık 2034 e, ile 2043 yılları arasında olması planlanıyor. Yani. En geç 2050'ye bilirim. E, o yüzden tahminler üzerine gidiyoruz. Hı -hı. E, yaptığım çalışmalarda da şunu çalışma. gördüm. E, Uday sanatlarında e, aslında ekolojik ve e, yani doğa dostu bir e, malzemeden yapıldığını ve e, güneş panellerinden yararlanacağı için elektrik kullanılmayacağını bu yüzden de yani e, herhangi bir roket e, yakıtındaki salgılardan işte, sıfır emisyonlu olacak. O yüzden çevre dostu gözük. Hatta büyük yeşil makine diyorlar bunun için. Ee, ve biraz daha araştırıcı hani nerelerde yapılacak diye. Okyanus tabanlı bir platformda e, olduğunu buldum. Oradaki görsellerde vardı. Senin gördüğünüz gibi olması lazım. Orada görebiliyor musun? Bilmiyorum. Görebiliyoruz şu anda. Evet. 4 olması gerekiyor. Hocam çok pardon, e, seste bir problem varmış. Beyda şimdi halledip geri gelecek. E, ben o arada devralayayım kısaca. E, sunuma ekranda görüyoruz. Hem Beyda'dan ses dönüyordu hocam hem de sizin sesiniz Aha. az geliyor diyor e, chat'teki arkadaşlar. Biz açtık ama şey yapabilir miyiz? Böyle mikrofonu ağzınıza tutabilirsiniz belki elinizle veya tamam. daha bağırabilirsiniz. Tamam, e, bir de öyle deneyelim mi? Tamam, bir de öyle deneyelim. Şimdi geliyor mu? Şimdi süper hocam. Tamam, tamam. böyle böyle ol, olursa çok. <gülüyor> evet, tamam. Beyda da halledecek. Ee, siz devam edin hocam anlatmaya biz dinliyoruz. Hı -hı. E, oradaki görsellerde sanırım 4 numarada bir platform üzerine kurulu e, uzay asansörü vardı Hı -hı. ama e, Beyda da sunum birazdan açacak hocam. Hı -hı. E, kusura bakmayın. Ya dediğim gibi kablolarının e, karbon tüplerden yapılacağını ve bu e, yani karbon tüp dediğimiz şey aslında çelikten 200 kat daha dayanıklı bir malzeme ve kırılmıyor e, çok esnek e, bundan yapılacağını gördüm yaptım araştırmalarda e, daha sonra e, 30 tane kapsülden oluşacağına ulaştım e, ve e, yaklaşık saatte 200 kilometre hızla Gidecek bir asansör bu. Ee, ve yerden e, 36 bin kilometre yukarıya yük e, taşıyabilir. Veya bunun örneğin uzay turizminde de kullanılabilir. Ee, ve 7,5 günlük bir sürede gideceğini gördüm. Ee, daha sonra dediğim gibi okyanus tabanlı bir platform üzerine inşa etmesi planlanıyor. Ve şu anda da yapılacak yerler arasında işte Orta Asya, Afrika pardon, Sri Lanka ve Endonezya üzerinde duruluyormuş. Bir de aslında beni yani daha çok ilgini çeken şey Mars'a gidişin normalde bildiğimiz işte Mars'a 6-7 ayda veya 9 ayda gidebiliyoruz. Hı -hı. Bu asansörle 61 günde gidilebileceğini iddia ediyorlar. Hı -hı. Ve Mars'a her gün e, kargo taşınabileceğini söylüyorlar. Yani bunun için 26 ay beklemek gerek yok. Hı. Her gün gönderebilirsiniz. E, orada ileride birazdan konuşacağız zaten kolonistlerle ilgili olan <gülüyor> herhangi Hı. bir şey temin edilmesinde bunu çok faydalı olacağını düşünüyorum. Toplamda 10 tane yapılması planlanıyor. Hı. E, sanırım dokuzuncusunun 2099 e, yılında biteceğini Hı. öngörüyorlar. Hı -hı. Ee, ve hatta işte ilk uzay asansörünün e, yılda 5000 ton altıncısının ise yılda 170.000 ton yük taşıyabileceği yazıyor son raporlar bunlar 2020 raporları e, bu şekilde peki hocam e, diğer örneklerinize de bakalım isterseniz Hı -hı. bunlar e, biraz daha şey görsel. <gülüyor> yani birkaç tane var son 3 tane var Hı, Hı, evet. Yani bu şekilde olması planlanıyor. Şöyle göstermeye devam edeyim ben. Hı -hı. Çünkü e, hayal etmesi belki zor olabilir. Çok evet. alışık olduğumuz bir konuda değil bir çalışmaları, evet. özellikle uzay üzerine e, yapılanlar. O yüzden bunları da göstermiş olalım. Bu kapsüller işte e, taşınacak olan şeyler. 30 tane kapsül olması. Bu zaten hakkınız platformu üzerine kurulmuş bir sistem. Bu şekilde olması planlanıyor. Yani kara üzerinden değil de okyanus üzerinden. Şöyle devam edelim o zaman hocam. Bunlar da e, şu anda yeni yapılan uzay araştırmaları için kullanılacak robotlar. Hı -hı. Ee, yine biyomimikiden esinlenilmiş yani hayvanların e, önce biyolojik yapılar araştırılmış daha sonra bunlar robotlarına suyulayabiliriz diye böyle bir tasarım yapılmış. Hı -hı. Mesela deve kuşu robotu ve ee, bunu Boston Üniversitesi'ndeki öğrenciler e, çalışıyorlar. Ee, ya yani normalde işte bir deve kuşu nedir? İşte e, çok uzun bacakları vardır, çok uzun boynu vardır ee, Hı -hı. ve çok hızlı koşarlar. Ee, Hı -hı. Yani herhangi bir tehlike anında e, örneğin e, yarım saat boyunca hiç durmadan koşabilirler ve 90 hmm. e, ya da 100 kilometrelik bir yol alabiliyorlar. Hmm. E, bundan esinlenerek e, işte bu robotu yapmalarındaki amaç e, daha çok işte uzay çalışmalarında ya da e, dünyadaki işte bazı görevlerde de kullanılmak amacıyla İşte zıplayabilir, koşabilir, yürüyebilir. Hızlı olan işlerde görevlendirilmek için yapılmış. E, değil hı -hı. doğadan alınan ilhamlar görebiliyoruz burada o özelliklerine üzerine. Aynen. Hocam bir sorunuz var maliyet açısından ne kadar avantajlı olabilir diye sorulmuş. Bu mu robot evet. mu? Evet. Hı hı. Yani bunun maliyetini ben e, bilmiyorum ne kadar ama hmm. genel anlamda biyomikil çalışmalarının e, yani uzay çalışmaları üzerindeki maliyetinin azaltıldığından bahsetmiştiniz zaten. Hani bu açıdan bir e, olumlu yönü vardı, öyle bir avantajı vardı. Ama sanıyorum bunun özelinde hani e, fiyat bilgisi olmadığı için şu an siz de bilmediğiniz Tabii tabii zaten. biz daha çok tasarım üzerine şu anda konuşuyoruz. Hani fiyatın, maliyetini bunu ben bilemem. Dediğim hmm. gibi ben mühendisliğinin teknik yönünü bilmiyorum. Hmm. Evet. Sadece sosyal bir açısından değerlendirebilir Uzay asansöründen bahsedilmiş o zaman. Uzay asansörü, ben de şaşırdım. Yani uzay asansörünün aslında yani yine tahmini olarak ilk uzay asansörünün 10 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Hı -hı. İlk uzay asansörünün. Ama bittiği zaman eğer hani böyle bir şeye ulaşırsak, görebilirsek şayet. Hı -hı. E, örneğin... E, Buradan işte uzaya sensörle uzaya bir kargo işte kilogram başına 250 dolar düşeceğini söylüyorlar. Çok etkiliymiş gerçekten. Çok evet evet bayağı etkili. Evet. Yani bunu mesela asteroit madenciliğinde de kullanılabilir. Uzay turizminde de kullanılabilir. Yani bu şekilde çalışmalar var. Evet farklı uygulama alanları var. Benle devam ediyorum. şekilde. Bu da hamam böceği. Evet. Yani hamam böceği. Ee, bunu aslında e, daha çok e, yani doğal afetler için tasarlamışlar. Herhangi bir doğal hmm. afet olduğun zaman deprem ya da başka bir afet gibi Orada bu böcekler işte üzerindeki işte GPS ile, ile sensörüyle orada kişilerin yerini bildirebilir diye düşünmüşler. Daha sonra bunu uzay çalışmalarını uyarmışlar. Yani işte e, herhangi bir e, dünya dışı gezegen keşfinde işte ya da Mars olur, Hı. Ay olur ya da başka bir yer olur. E, burada yine üzerindeki aletlerle işte girilemeyecek yerler özellikle mesela bu bir lav tüpü olabilir. Ya da bir mağara olabilir. Hı hı. Bunlara girip işte araştırma yapılabilir diye tasarlamışlar. Aman robotlarını ee, Bu da sanırım California Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yaptığı bir çalışma. Çok güzelmiş hocam. Gerçekten hani evet. e, herhangi bir afet anında da bu açıdan bir şey düşünebilmeleri güzel. Belki bizim ülkemizde de bu tarz çalışmalar olur evet. ilerleyen zamanlarda. İnşallah. E, yani <gülüyor> bir havan göceğinden robot yapmak kaç kişinin aklına gidip bilmiyorum ama. <gülüyor> Bahsettiğiniz hani doğadan ilham alan teknoloji dediğimiz bu biyomimikri uygulamaları çok fazla bilinmiyor olabilir bizde. Çünkü hani genel anlamda da yoldan birini çevirdiğimizde biyomimikirin ne olduğunu sorduğumuzda ee, cevap belirlemeyebilir. Zaten bu yayın onun için var. Sizden tüm bilgilerinizi almak istiyoruz. Yine devam edebiliriz hocam sunumunuzdan. Aslında şöyle söyleyeyim. Ben ikili beni tanıştıran e, Müge hocam. Benim çok sevdiğim bir hoca var. O kendisi bu alanda çok çalışıyor. Ben onunla çok, çok süredir çalışıyorum. Yani yaklaşık bir, 7 8 sene falan olmuştu sanırım. E, beni ilk o tanıştırdı. Asıl onun uzmanlık alanıydı bu. Hmm. Daha sonra biz da de da çok çalışma yaptık. Hatta yeni bir çalışmamız var şimdi. Ee, uzay araştırmalarında kullanılan işte robotların biyomimikten ilham alınması diye. Hmm. Birkaç ay içinde yayınlanacak. Ee, onunla çok fazla çalıştım ve ondan çok şey öğrendim gerçekten. Daha sonra hmm. işte ben de... E, Oysel Bincoğlu'nda ne yapabilirim diye düşündüm. Bir robot tasarlayamayacağımı göre. Evet. Ee, bu biyomimikliği e, yönetim ve organizasyon alanlarına çektim. Yani ııı e, beş tane e, hayvan sürüsü alıp. Hmm. Bunları işte yönetime uyarladım. Yani hmm. gelecek odaklı ne olabilirdi? Hatta bu bölüm Marble'da ııı e, ben geçen ııı e, sene Mayıs ayındaydı sanırım oraya girdiğim zaman hmm. e, işte herkesin yeteneklerine göre sıralandırmış. Yedi kişiydi. Evet. Tek Türk bendim orada. Hmm. E, tek sosyal oyuncuda yine bendim. Daha çok işte mühendisler vardı. Hmm. Ee, işte biyologlar vardı. İşte ben sadece sosyal verimcüyüm <gülüyor> orada. Ne yapabilirim farklı bir şey diye. <gülüyor> Her hafta sunumlarımız oluyordu. Hmm. İnternet üzerinden. Orada mesela bunlardan bahsetmiştim. Onların çok ilgisini çekmişti. Hatta hiç duymadıklarınızı hmm. ben de çok şaşırdım. Hmm. Ee, hani e, biraz daha gelecek olarak çalıştığımız için bu tarz hayvan sürülerinin zaten doğamızda çok uzun yıllardır var olduğunu biliyoruz. 3.8. Hmm. Yani bizim bildiğimiz evet. eğer bir sürdürülebilirliği varsa bunu iletti bir taşıyabiliriz diye ben bunu yönetim uygulamalarına uyarlamıştım. Evet. Zaten benim oraya daimi olarak alınma sebebim de herhalde oldu büyük ihtimal <gülüyor> bundan evet. dolayı. Evet. <gülüyor> Bu şekilde çalışmamız devam ediyor. Daha sonra yılanlar da değil mi? Yılan Evet Hı? Evet. Şimdi yılanların, e, aslında ben literatürde bu yılan robotların hiç uzay araştırmalarını kullanılabileceğini dair bir şey görmedim. Hı -hı. E, ama bence, şimdi bunlar mesela çok doğrusal hareketleri olan, işte hızlı manevraları olan hayvanlar. Hı -hı. Hareket performansı işte yüksektir, işte ince kırmızıdır, işte ince bir gövdeye sahiptir. Hı -hı. E, bana göre mesela uzay çalışmalarında sürüngen... E, türünden olan robotlar e, daha çok verimli olacak gibi ne geliyor? Hmm. Yani büyük ayaklılardan ziyade mesela e, deve kuşu robotları değildi. Hani yılan robot nasıl daha etkili olabilir? E, çünkü bunları e, her yere girebilirler. Az önceki i̇şte hareket verimliliği açısından. Tabii aynı Hareket verimliliği açısından. Yani hmm. bunlar her şey yapabilir. Tırmanabilir, koşabilir, yüzebilir, <gülüyor> her şey yaparlar. Hmm. Birazdan göreceğiz diğer robotlarda da var hmm. aynısı. Ya. Evet. Eee bunu e, yani uzay araştırma için değil daha çok askeri ve savunma alanı için düşünmüşler. Anladım hocam. Yani robotları. Hı hı. E i̇şte bunlar mesela işte işte düşük yer çekimli <gülüyor> nesnelerin e, keşiflerinde veya işte lav tüplerinin e, kullanılması keşfetmesinde veya değerlendirilmesinde kullanılabilir. Bence yani ben öyle düşünüyorum. Yani e, çünkü bir de şey mesela bu yılan robotlar e, prototiftir aslında yani herhangi bir bozulma ya da bir şey olduğunda e, kolayca değiştirilebiliyor parçalarından biri bozulduğunda hmm. veya O yüzden çok kullanışlı. Yani benim favorim bu aslında yılan <gülüyor> robot. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> Hocam da, bundan bahseder misiniz? Bu da görünmez sualtı robotu hidrojel. Şey. Yani orada evet gözüküyor balığın üzerinde. Evet. Bunların özelliği, özelliği kamuflede mesela çok güzel kullanılabilir. Hmm. Şimdi işte hani Mars'ta veya Ay'da işte su bulduk diyoruz. Evet. Ee, bu tarz robotlar orada yine çok kullanılabilir. Evet. Çünkü mesela eğer orada bir yaşam form varsa e, onları işte eğer e, görmek istiyorsak evet. onları rahatsız etmeden işte, tespit etmemize yardımcı olabilir diye evet. düşünüyorum. Bu arada, bu e, bahsettiğim robotların e, birçoğu aslında dediğim gibi e, sadece dünyadaki e, kullanım amaçları için yapılmış. Burada benim bahsettiğim işte kendim e, yorum katıyorum. Yani uzayda şu amaçla şu amaçla kullanılabilir diye. Hmm. Aslında hepsi hemen hemen birbirine benziyor ama farklılar. Bu robotlar. birazcık daha sizin hayal gücünüzden Biraz özellikle. Evet öyle. Aynen. <gülüyor> hani şunu da şu kullanır, bunda bu kullanırız. Evet. Mars odaklı çalıştığınız için Hı -hı. ben daha çok Mars'ı yönlüyorum ama tabi bu ay dolu bir plazdan mesela birkaç robot var onlar sadece ay projeler için yapılmış Hı -hı. devam Hı -hı. edelim hocam yine Şunu evet ah robot evet bu da ya. gerçekten görsellik açısından en ilginç olanlardan bir tanesi <gülüyor> çok merak ediyorum bundan bahsetmenizi <gülüyor> Ya, ahtabot, e, hani biyolojik olarak baktığımızda okyanuslarda ve denizlerde yaşayan bir canlı. İşte 8 hmm. tane kolu var. E, hmm. Ünlü uşak e, Kabukları yoktur. Daha çok kaslardan oluşmuştur. Hmm. E, bu robot e, en fazla manevra yeteneğine sahip hmm. olan robot. Çünkü bu robot sürünebiliyor, bu robot yüzebiliyor, bu robot yuvarlanabiliyor, bu robot yürüyebiliyor, hmm. zıplayabiliyor. Yani her şey var. E, ve Mars'ın... Ee, biz yüzyanın çok pürüzlü ve düzensiz olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, bu robotların bu manevre, yüksek manevra yeteneğiyle e, bu Mars keşiflerini çok önemli olacağını düşünüyorum ben. Ee, herhangi bir engelle karşılaştığı zaman veya insanların Hı. bilmediği herhangi bir araziye girmek için çok güvenilir. Hı. Kullanılabilir. Ee, yine Mars üzerinde kaki kazı faaliyetlerin üstesinden gelmek için de çok uygun bir robot. Hı. Bunun boyutunun böyle olduğuna bakmayın. Aslında çok küçüktür. Hı. Burada biraz büyük gözüküyor ama bayağı küçük bir robot bu. Yani Mars'ın engebeli zeyne adaptasyonda sıkıntı e çekmeyecek robotlardan bir tanesi diyebiliriz. Öyle ya yani işte şöyle bir şey var. Bu robotların aslında yapılmasındaki amaç şu. Şimdi birazdan bahsedeceğim yine. Yani Mars'a mesela e ilk robotların gönderilmesi düşünülüyor insanlardan. İşin bir önce keşfinin yapılması lazım ki. E, Orada ne var ne yok bilelim ki ondan sonra insanlar gidecek. E, robotlar tabii göndermek insanlardan daha maliyetsiz olduğu için. Bunlar çok evet. yemiyorlar, içmiyorlar, uyumuyorlar. Evet. <gülüyor> bu <satıları> yok. Evet. <gülüyor> Hiçbir şeyden şikayet etmeyecekler. Hı -hı. O yüzden ilk işte, etapta varsa e, bu tarz robotların gönderilmesi veya insanlı robotların gönderilmesi. Aslında sana robotlar da var ki bizim çalışmalarda. Ben şu an bu mikro için onları almadım. Evet. O insanlı robotlar da zaten çok fazla fayda sağlayacaktır. E, ya oradaki yüzeye işte tesis kurulması için inşa edilmesi zaten ilk kitaplığı onların gönderimiz planlandığını. Evet. Yapmış çalışmalar normal <gülüyor> Bu şekilde. Yani bir sonraki. Bizi. Bundan sonraki kertenkeler robotlar. Evet. Ee, bunların e, yani zaten normalde en büyük özelliği e, herhangi bir yere e, örneğin bir ağaçtayken oraya yapışıp kalabiliyor yani tırmanma özelliği e, var Hı. ve arkasında iz bırakmıyor kesinlikle Hı. bunu biliyoruz ee, yine yüksek manevraları var bunların yürüyüp dediğim gibi arkalarında iz bırakmıyorlar. İnan Mars yüzeyinde mesela karşılaşabilecekler, bu da aynı şekilde. Evet. Kertenkele robot. Her türlü işte engel için ideal bir robot o, hmm. o olarak tasarlanmış. Bir de bunun ayrı bir özelliği var diğerlerinden. Bazı uzay mühendisleri bunun dediklerine göre bu kertenkele robotlar uzay çöplerini temizleyebilirmiş. Çok Bunun üzerinde çalışma yapıyorlar, evet. İşte uyduların uzay teleskoplarının, uzay istasyonları kullanırım ve bakım çalışmalarında, işte bu gibi pahalı yatırımlarda mesela zarar verebilecek uzay çöplerini temizlemek için e, kullanılabileceğini söylüyorlar. Hatta bununla daha araştırmaları bitmemiş. Hı hı. Yine son okudum kaynakları gördüm. Bunun üzerinde çalışıyorlar ama çok güzel, farklı. Bu diğerlerinden biraz daha farklı. Evet. Yani yarısuculu robotlar. Evet hocam. Burada bir arı görüyoruz şu anda. Bal arısı. Bu <gülüyor> <gülüyor> benim e, ilk çalıştığım hayvan sürüsüydü. Öyle mi? Bal arıları bunu e, yönetime uyarlarken ilk çalıştığım hayvan sürüsü buydu. Bir sonraki de karıncalardı. Hı -hı. E, yani bal arılarını hani burada oturup konuşsak herhalde sabaha kadar konuşmamız gerekir. Çok çalışkanlar, koloniler halinde zaten yaşıyorlar işbirlikleri çok düzenli, çok sistematik çalışan bir hayvan türü. Evet. Ee, bunun e, Mars'taki e, uygulama alanları daha çok e, sensörlerle çalıştığı için uzaktan e, kumandayla kontrol edilebiliyor bunlar. Hı. Örneğin çok uzak bir yere işte gönderebilirsiniz, orada keşif yapabilir, ne var ne yok bunları kaydedebilir. Hı. Daha çok o amaçla tasarlanmış. NASA'nın bir çalışması bu da. Evet. İkli değil, eski bir çalışması aslında. Bayağı da bunun üzerinde çalışıyorlar. Hocam ne zaman olduğunu hatırlıyor musunuz? Yani Ne zamandır NASA'nın gündeminde böyle bir çalışma var örneğin? Ee, yani 5 yıl değil. Onu biliyorum. Hı -hı. Yani çok kısa sağ geride yani. Tabii aynen. Ha. Zaten e, bunlar e, çok hızlı gelişti. yani Bu, bu tarz robotlar... Daha önceden yoktu ama şimdi mesela insan robotlardan çok, ben daha çok hayvan füldü robotlar görüyorum. Hmm. Yani o kadar çok var ki. E, bunlar mesela benim bulduklarım, e, daha da araştırsam neler, neler var yani hiç aklımıza gelmeyecek hayvanlardan robot yapmışlar. Hmm. Mesela bu e, sadece e, ay için, ay yüzeyini keşif için yapılmış şempazy hmm. robot. Ee, bu da yine Almanya'da çalışılıyor. Almanya'nın Biremer kentindeki işte Almanya Yapay Zeka Araştırma Merkezi'nden bir tasarımı. Hı. Ee, yine insansız ay görevleri için tasarlanmış. Ee, burada şu an iki ayaklı görüyoruz ama dört ayaklıdan iki ayaklıya geçiş e, üzerine kurulu bir sistem yapmışlar. Bunlar ki amacı şumuş. E, ben okuyunca çok şaşırdım. Bunu yaparken demişler ki hani insanın nasıl, yani onlar sanırım maymundan geldiğimizi düşünüyorlar yani dört <gülüyor> ayaklılar. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki ayağı nasıl evrimleştiğini anlamamız için de bize yardımcı olabilir. Bu robotun tasarımı diye. Böyle bir iddialar var bilmiyorum. Ama da çok bir... ilginçmiş hocam. Evet, çok ilginç, ben de okulda çok şaşırdım. Ee, bunun için tasarlamış ama sadece bu ay görevi için. Hı -hı, ay görevine evet. özel yani bu. Evet evet aynen. Hı -hı. Yine her çeşe tırmanma kabiliyetleri var. İşte hmm. her türlü hareket edebiliyorlar. <gülüyor> Bu da takla böceği. Bu takla böceği hani bazen görürüz işte bahçemiz ya da evde var. <gülüyor> bazen <öyle de>. o <gülüyor> Evet evet. E, sırt üstü e, düştüğü zaman e, bunun gövdesinde özel bir organı var. Ve orayı hmm. harekete geçinerek e, tekrardan düz bir şekle gelebiliyor. O yüzden ismi takla böceği. Hmm. Hmm. Ve bu e, amacı aslında işte meteor etkileri, sismik sarsıntılar, işte aşırı atmosferik koşullarda bu robotların işte afet bir afet meydana geldi. Hmm. Parma görevi görsün diye tasarlanmış. Ama yine tabi da çalışmalarında da kullanılabilir. Ya bu robotlar aslında bu ve hamam böceği gibi robot o kadar küçük yani benim şu parmağım bunun ucu kadar diyebilirim. Hı -hı. Çok düşük robotlar bunlar. Dediğim gibi bunlar zaten her yere girip çıkabilir. Üzerindeki mekanizmalarla her şeyi görüntüleyebilir. Hı -hı. Özel robotlar. Peki, hocam bu e, çalışma süreçlerinden bahseder misiniz bunların? Yani nasıl gerçekleşiyor bu durum tam olarak? Nasıl yani? Örneğin hani e, sismik dalgalar ve benzeri durumlarda kullanıldığından bahsetmiştiniz ya, takla böceği robotunun. E, örneğin mesela e, bir deprem olduğu zaman Hı -hı. Taz altında kalanlara e, eğer yaşıyorlarsa Hı -hı. bunların yerlerini tespit etmeye daha çok kullanılıyor. Bu ve hamam böceği robotları. Hı -hı. İkisi bu de çok... yakın işlerdeler yani. Aynen aynen yani. ikisi de yakın. Ee, yani örneğin mesela geçtiğimiz haftalarda çok kötü bir deprem yaşadık. Evet. Ee, mesela Geçmiş bu... olsun herkese. Evet evet herkese ee, ama böyle bir robotumuz mesela olsaydı belki daha hızlı ulaşabiliriz onlara hmm. veya yerlerini tespit etmeye daha hızlı davranabilirdik. Hmm. O yüzden çok önemli aslında. Yani hani bundan bir 10-15 tane olsaydı mesela evet. daha hızlı sonuçlara ulaşabilirdik. Ama yapılamaz evet. değil tabii. Yapılabilir. Evet hocam devam ediyorum. Ben yine bir akrep görüyorum şu anda. Evet akrep robot. Ee, bu da yine e, uzay çalışmaları için e, ve daha çok ee, nasıl diyeyim engebeli araziler için tasarlanmış. Hmm. Ses tane ayağı olduğunda. Hmm. Ee, Ses kontrolü ve e, veri eldiveniyle sezgisel bir şekilde yönetiliyor bu robot. Ee, ve yine dediğim gibi e, tehlikeli ortamların, daha çok yani tehlikeli ortamların keşifleri için yani dünya dışı misyonları hmm. için bu paletler özel olarak tasarlanmış sanırım yine Tabi ayakları de, gibi aynen. duran. Aynen. Hı -hı. Ama tasarım olarak, kanı hani görüntü olarak yine bir akrepten esinlenilmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu çok tatlı gerçekten. <gülüyor> ee, ay görevi için tasarlanan ikinci robot. Hı -hı. Ee, yani biz e, Robo Mantis diye geçiyor ama bizde hani e, Türkçesine baktığımda Peygamber devesi diye geçiyor. Doğrudur hocam evet. Evet. Ee, bu da çok küçük bir canlı, yani bunların boyları yaklaşık olarak 5 ya da 10 santim arasında bir şey, hmm. çok küçükler. Ee, fakat yine araştırına baktım ki e, canlı e, canlı hayvan yiyor bunlar ve hmm. e, evet e, ve oradaki istediği proteini alamadığı zaman da hmm. daha çok bunlar memelilere yöneliyorlar, işte fare gibi işte. Hmm. Ya da başka canlılar gibi onlara yöneliyorlarmış. Bu da aslında bunun özelliği engibeli arazileri tırmanan bir robot olarak tasarlanmış. Çok hafif hmm. robot. Zaten bir sonrakinde robot şekli olması lazım bunun. Evet. Ben ee, gösterelim. Aha, bu şekilde. İşte uzun bacakları var, uzun kolları var, kafası üçgen şekli. Hmm bir birebir yani böceğin robotu. Evet. Fark yok arada. Yine uzay tehlikeli işte alanlara erişmek ve oraya vardığımız çevreyle e, fiziksel olarak etkileşime girmek için tasarlanmış o robotlar. Hmm. Orayla hmm. bir keşif amacıyla galiba. Tabii, oraya tabii. evet. evet. Ya yani bu dediğim gibi ay görevi için tasarlanmış. Yani ilk şempa robot ay için, ikincisi, üçüncüsü de bu. Örümcek robot. Yani e, bundaki amaç da e, Ay'daki e, işte gizemli mağaraları, işte ve lav tüplerini keşfetmeye yardımcı olmak için tasarlanmış. İşte erişilemeyen işte yarıklara, çatlaklara e, girme e, girmesine olanak yana ayakları robotlar. Hı -hı. E, bir de bu e, robotların başka bir özelliği de e, uzay yapıları inşa edebilir olması. Bunun üzerine çalışıyorlar. Yine buna baktığımda mesela e, bir sonraki fotoğraf görselde olması lazım. Örümceklerin, e, evet burada galiba. Evet, evet, aynen. Yine bizdeki gibi e, ağ yapıyorlar işte, görüyoruz. Hmm. Çok dayanıklar, çok sağlamlar. Yine bunlardan esinlenerek işte önümüzdeki 10 yıl içinde özellikle büyük radyo antenleri, işte güneş dizgileri inşa etmeye yardımcı olacak. Hmm. İşte burada da yine maliyetleri düşürmek var, görümlülüğe işte, arttırmak var. Şimdi nasıl hmm. olacak? İşte bir ham maddeyi, karbon fiber bir ham maddeyi yörüngeye fırlatıyorsunuz. Orada robotlar bu malzemeleri destek altyapılarına dönüştürüyor. Daha sonra bu bir parçaları birleştiriyor ve büyük sistemlere entegre edebilecek diye öyle bir görüşleri var. Yani şu anda bu sadece araştırma aşamasında. Hı -hı. Ama böyle bir şey yapılacağını düşünüyorlar. Hocam e, bir soru gelmiş. Ayda araştırma için bir araç var mı diye. E, zaten şu zamana kadar saydığınız 3 araç e, direkt aya özel tasarlanmış evet, olan evet. araçlarda. Yani araçları tekrar sayalım isterseniz. Tabii şempaze robotlar var. İlki onlar tasarlanmış. 2011 Hı -hı. yılındaydı sanırım. Hı. Daha sonra mantis dediğimiz o bir önceki görseldeki böcek evet. ve bu öncek robotlar bunlar ay görevleri için. Hocam benim Bak, bir sorum bakalım. olacak bir önceki görsele dair. Şu üst kısımda gördüğümüz bir panel mi? Tam olarak ne o? Hayır, evet. Bilginiz var mı bu konuda? Evet evet panel. Anladım hocam. Kendi herhangi bir elektriğini ve benzeri bir şeyini üretmesi amacıyla mı konulmuş oraya peki? Tabii evet, tabii. Yani bu da o şekilde. Mesela uzay asansörü de o şekilde. Hı -hı. Elektrik kullanılmayacak, güneş panellerinden. Güneş panelleriyle. Evet evet, aynen orada destek sağlayacak. O yüzden herhangi bir egzoz yakıt olmayacağı için, o yüzden zaten yeşil büyük makine diyorlar. Evet hocam. Bu şekildeydi, genel anlamda sizin anlatmak istedikleriniz. Ee, ben şimdi e, birkaç soru daha sormak istiyorum size. Özellikle son zamanlarda yapmış olduğunuz çalışmalara dair, e, bizi bu konuda da bilgilendirebileceğinizi düşünüyorum. Hocam şu radyasyonun %80 e, azaltabilme ihtimali olduğunu düşündüğünüz projeniz benim gerçekten çok ilginç çekti. İlk konuştuğumuz andan beri gerçekten düşünüp duruyorum nasıl olabilir, e, nasıl bir teknik kullanılabilir diye. Bununla alakalı şu an hala çalışma halindesiniz, onu biliyorum ama en azından söyleyebileceğiniz bir şeyler vardır. Biraz bahsederseniz çok mutlu, süper olur. Tamam. Ee, çok az bahsedeceğim, şimdi sebebimle söyleyeceğim onu. <gülüyor> tamam. Ben biyomikte çalışmaya başladığımdan beri Hı -hı. yani çalışmaktan ziyade çok fazla e, düşünüyorum. Yani zamanın büyük bir kısmını düşünmeye ayırıyorum. Böyle gerçekten böyle bir iş galiba. Çünkü yani, imajinasyon hayal gücün çok önemli. E şey çıkartabilmek yani. için. Evet, hani az önce bahsettiğim gibi ben hani iki şekilde oluyor demiştim ya biyolojiden tasarım ve grafik tasarımdan bir geri dersiniz diye. Ee, şimdi bu Mars projesine e, alındıktan sonra da daha da bir hızlı bir şekilde işte incelemeye başladım. Daha fazla Hı -hı. düşünmeye başladım olup Hı -hı. Yani Çok fazla şey var işte Mars'ı işte telefon etmeye çalışıyorlar mesela. Hı -hı. Yani ben onun hani en son aşama olarak olduğunu düşünenler dedim. Hı -hı. Çünkü çok tehlikeli bir şey yani. Orada eğer bir canlı varsa da zaten onu da mahvediyorsunuz, Hı -hı. öldürüyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Oradaki ekosistemi bozma dolayı. o en son çare olarak düşünebilir. Hiçbir hmm. şey olmaz. Diye. Ama e, yine burada mesela gösterdiğim gibi aslında çok basit tekniklerle hmm. e, benim çalıştığım bir hayvan değil. Başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gizleyerek konuşmaya devam ediyoruz. <gülüyor> Başka bir şey üzerine. Ama yine biyomimik ile ilgili bir şey. Hmm. yaptım hmm. araştırdım Yani şimdi dediğim gibi hani bunu e, deneysel olarak yapamadığım için sadece Hı. teori olarak çalışıyorum. Ama e, çok uzun zamandır çalışıyorum. Bununla ilgili çok fazla şey okudum. Çok fazla araştırdım ve çok düşündüm. Gerçekten çok. Hani yazarak, çizerek böyle sürekli. Evet. Bu şekilde yaptım. Ve yaptığım çalışmalar yani bilemiyorum eğer olur veya olmaz yine bir teori de olabilir. Hı. Ama e, benim e, gördüğüm kadarıyla ve çalıştığım kadarıyla anladığım kadarıyla sanırım Radyasyonu yüzde seksen oranında düşürecek bir şey buldum diyebilirim. Ee, ama o, kadar, çok o kadar heyecanlandırabilecek gerçek... bir şey ki gerçekten. <gülüyor> Birazcık uçuk gelebilir. Ee, saçma gelebilir bazılarına. Belki gülebilirler, bilemiyorum. Ee, ama bu yaptığım çalış şu an benim çalışmış olduğum Amerika'daki hocamla görüştüm. Hı. Kendisi zaten yolak olduğu için. Ee, onu anlattım. Hatta ona bir yazılı sonra işte görseller yaptım, çizimleri gönderdim. Hı. Ee, o da e, o çok heyecanlandı ve bunu da kesinlikle hani bir makale olarak değil de bunu bir proje olarak mutlaka yapmalıyız. Hı. Dedi. Yani ondan da bir destek görünce ben biraz daha şey oldum tabi. Evet. Özlemlerden <gülüyor> <Evet, dedim>, buldum. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler buldum diye. Ee, ama hani yüzde seksen belki çok yüksek bir rakam olabilir ee, ama ben işe yarayacağını düşünüyorum bulduğum şeyi. çok e, gerçekten heyecanlandıran bir haber yani umarım devamı gelir bu çalışmalarınızın. Evet inşallah, inşallah ama biraz daha tabi üzerine çalışılması gerek. Çünkü hmm. diğer alternatifleri göz önünde bulunmak gerekiyor yani. Bu tür evet spital. kesinlikle daha kapsamlı bir şekilde devam etmeniz gerekiyor anladığım kadarıyla. Ne olduğunu bilmiyoruz ne olacağını da bilmiyoruz. Evet. Şu an mesela Mars projesinde çalıştım. Ben daha çok elemenli üzerine çalışıyorum. Hı -hı. Dediğim gibi işte yedi kişiydik. Ee, şu anda dört kişi kaldık. Hı -hı. Dört kişiden yine dediğim gibi tek sosyal bilimci benim. Diğerleri mühendis, işte biyolog var içlerimde. Örneğin mesela Brezilyadan bir arkadaşım var biyolog kendisi. O Hı -hı. daha çok tarım alanında çalışıyor. Hı -hı. Ve işte en son onunla görüşsünde Hani ne yaptın, ne yaptın, nasıl gidiyor diye şey demişti, yani bir domatesin fiyatını hesaplamaya çalışıyorum diyordu. Evet. <gülüyor> yani dediğim gibi bizim yaptığımız çalışma aslında şu şekilde, yani biz şunu düşündük ve şunu konuştuk, yani biz Mars'a gittik, hmm. tüm teknik her şeyi bitirdik, her şeyimiz hmm. bitti, artık orada yaşanılabilir bir form elde ettik. Daha sonra işte buraya insanlar gidecek, hmm. e, kim gidecek mesela, benim çalıştığım konulardan bir tanesi de buydu. Kim gidecek, kim alacaklar, neye göre seçilecekler, hmm. e, orada e, işte üretim nasıl olacak, tarım nasıl olacak, mesela en önce öncelik hmm. vermesi gereken şeyleri. Kesinlikle hocam. E, ne yiyecekler, ne içecekler çünkü sürekli hani dünyanın orayı bir şey tedarik edemezsiniz hem çok maliyetli olur hem süresi uzun. Yani mutlaka kendi sürdürülebilirliklerini sağlamaları gerekiyor. Kesinlikle hocam. Ee, buradaki mesela çalışmalarımda, işte NASA'nın mesela çok uzun yıllardır yaptığı işte e, topraksız tarım, işte, seralarda yetiştirdiği bitkiler var mesela Hı -hı. diyoruz. Hı -hı. İşte buna ben mesela sentetik biyolojiye eklemiştim. Hı -hı. Ve daha sonra e, ekonomik olarak nasıl sürdürülebilirliklerini sağlayabilir onları çalıştım. Ve en sonunda da <gülüyor> e, bu da benim kendi bir çalışma olan şey. Ölünce ne olacak? Yani bunlar <gülüyor> sonuçta saklanmayacaklar yani Böyle bir dünyasından evet, ölecek. Evet. Hani orası başka bir yer olduğu için ya yani ne olacak o insanlar gömülecek mi? Hı -hı. Ya da yakılacak mı? Ne olacak? Bunları araştırdım. Hı -hı. Bununla ilgili de e, şöyle bir şey buldum yine biyomimikri ile odaklı bu da. O da Hı -hı. beni çok çekti. Ee, şöyle bir teori var. İki teori üzerinde durmuşlar şu anda. Eğer hmm. orada bir kolonist ölürse e, ya gömülecek ya da yakılacak. Hmm. Ama gömme işlemi bizim dünyadaki gibi olursa, orada şimdi bildiğimiz kadarıyla bir bakteri bir canlı olmadığı için evet. e, bunun e, çevreye etkisinin negatif olacağını, e, bunun içinde. Ee, bir e, moda sarımcısıydı. ismi Pia, e, sorun hatırlamıyorum tüm ulanı. Hmm. Onun bir çalışması var. Ee, i̇pek böceğinden. Aa, kozası gibi mi? E, kozası değil de, yani e, nasıl diyeyim, yani böyle dört katlı işte yüzde yüz ipek böceğinden bir mumyalama tekniği geliştirici. Hani hmm. bizim kefen dediğimiz. Ama hmm. e, tam kefen gibi de değil. Yani bildiğiniz mumyalıyorsunuz insan? Onun çok e, yani, e, faydalı olacağını düşünmüşler. Öldükten sonra herhangi bir sorun çıkmasın, negatif bir şey olmasın diye. Hmm. <gülüyor> e, ve ikinci bir olasılık da işte yakma. E, şimdi orada mesela her şey çok kıymetli. E, hmm. İnsan, mineral vitamin, protein deposu olduğu için işte, tuzu var, her şey var. <gülüyor> Bunlar da acaba orada elde edilip bunu da düşünmüşler aslında. Acaba böyle bir şey de olabilir mi? Ama tabi etik olarak, ahlak olarak biraz tartışmalı olduğu için e, onu çok ön Ama iki teoriden, e, bir tanesi dediğim gibi ya görülecek Hı -hı. ya da yakalacak. yakalacak. Hocam, bu <gülüyor> arada e, sorularımız da gelmeye devam ediyor. Ben yine yeni bir soru yönelteyim. E, Türkiye'de bu araçlara benzer tasarımlar var mı ya da teşvik eden çalışmalar var mı diye sorulmuş. <gülüyor> Ee, i̇nşallah vardır teşvik edilen bir çalışı. Ben çünkü bunlar için e, çok fazla yere ulaşmayı denedim. Ama yeri dönüş, dönüş almadım. Hı. E, çünkü yani bu tasarım farklı bir şey. Yani bunu yapmanız için az önce dediğiniz gibi biraz vizyon genişliği lazım. Biraz yönelikçilik farklı lazım. Kesinlikle hocam. E, çok iyi gözlemlemeniz lazım etraftakileri. Bu sadece hani bir hayvan olmayabilir, bitki de olabilir. Evet, evet. Tek başına bir biyomimikli programı yapmış olsanız ben size burada bir sürü görsel gösterecektim. Hı. Yani gerçekten yani şu an benim kendi hocam, Müge hocadan bahsettim. Onun dışında evet. hocayı bulamadım ben kendi biyomimikli ile ilgili. E, Keşke olsaydı ya da biz de bir şeyler yapabilseydik. Yani bizde daha çok insanlı robot yani Hı. ya da işte e, basit temel robotlar yapılıyor bildiğim kadarıyla bu tarz hayvansal e, hayvanlara benzeyen robotlar yok. Evet. Hocam genel anlamda alışma gelmişin dışında bir teknik evet, olduğu evet. için e, bizde çok yaygın bir hani, çalışma alanı olmayabilir. Öyle Aslında bir yapılabilir yani. mühendislik çalışması bunlar yani. Bizim çok üniversitelerimiz evet. de var ya, yani çok üniversitelerde üniversiteler de var. Yapılabilir. Evet. neden yapamazsın? Çok zor değil hani gördük işte baktık yani hani yapılmayacak bir şey değil. Hı -hı. Hani illa uzağa çalışması olmasına da gerek yok. Onu da geçtim. Bu da birçok şeye entegre edilebiliyor. <gülüyor> Başka bir sorumuza geçeyim hocam. Ee, neden Mars ve Ay gibi gezegenlerin bu kadar üstünde çalışılıyor, diğer gezegenlerin üstünde bu kadar çalışılmıyor gibi demiş. <gülüyor> neden Mars herhalde? Hı -hı. Neden Olmadım. Mars, neden Ay üzerinde çalışılıyor diye sormuş. Ee, şimdi Elon Musk'ı görelim. Ee, Mars, bizim insan ırkımızın devamının sürdürülebilmesi açısından ee, bize en yakın olan gezegen. Hı -hı. Şimdi e, örnek veriyorum, siz Merkür'de de yaşamak isteyebilirsiniz. Ama nasıl gideceksiniz oraya? Bunun için bir teknoloji... Oranın koşulları, oranın şartları açısından. Zaten. Hı -hı. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Mars için bile ya bilmiyoruz. <gülüyor> Yani bir kere mesafe çok önemli. Hı -hı. En Kesinlikle. yakın gezegen Mars olduğu için zaten tercih edilmiş. Hı -hı. Bir de, bir de e, oraya gitmeniz için teknolojinizin de çok iyi olması lazım. Evet buna yeterli olması gerekiyor. yeterli olması lazım. Aynen öyle yani e, robot e, roketleriniz ne kadar güçlü. Hı -hı. Yani ne kadar sağlam. Ah, bununla ilgili e, çok iyi bir altyapı olması, lazım, çok iyi çalışmalar olması lazım. Ama şöyle düşünebilir arkadaş, e, Mars'ı bir atlama taşı olarak düşünün. Hmm. Eğer oraya gidersek zaten, ondan sonra gezegenlere dolaşılabileceğini düşünüyorum ben. Evet. Orada bir üs kurulursa, orada alınan verilerle yapılan çalışmalar ışığında belki diğer gezegenlere de gidiş kolaylaşabilir. Yani, şu anda zaten e, yine <gülüyor> dediğim gibi. En büyük problem maliyet. Evet. Hı -hı. Yani maliyetsiz, parasız olmaz. Yani çok ciddi Hı -hı. paralar geliyor. Yani ee, bir mesela bir uydusu işte fırlatmak istiyorsanız işte en küçük uydusu işte 50 milyon dolarsa e, en büyük uydusu 400 milyon dolar ise yani bunlar çok ciddi paralar. Kesinlikle. Orada yaşamak kolay değil yani. Kesinlikle. Hocam. <gülüyor> Başka bir tamam. soruyu daha okuyayım. Biomimetrik alanında kullandığınız bilgisayar programları nelerdir diye sormuş. Bilgisayar programı kullanmıyorum. Tamamen tamam. Ha, Tamam hocam. Tamamdır. Bizim için bir bilgisayar programı olduğunu da sanmıyorum zaten. Doğru çok belki e, mühendislikteki bilgisayar mühendisliği algoritmalar çalışıyorlar. Mesela Hayron'un algoritmaları. Hı. Ondan biraz daha farklı bizden. Bizimki daha çok tasarıma odaklı. Anladım hocam. Başka bir soruya daha bakalım isterseniz. Okay. Şöyle. <gülüyor> Güzel, çok tatlı bir yorum gelmiş. Çok faydalı işler yapıyorsunuz saygılar diye. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Hocam, genel anlamda sorularımız bu şekildeydi. Ee, ben son olarak e, birazcık daha böyle farklı bir şeyin konusunu açmak istiyorum. Ee, eminim birçok kişi dinledikten sonra umut bulabilir. Sizin Blue Marble Space e, Enstitüsü'ne girmenizi böyle çok kısa anlatır mısınız? Biz daha önce konuşmuştuk sizle ben gerçekten dinledim. Evet. <gülüyor> o da evet, çok... çok umut verici bir <gülüyor> olay gerçekten. <gülüyor> Ondan ee, çok kısa bahsederseniz <gülüyor> mutlu olurum ben Tabii. Ee, Her yıl Genç Bilim insanı programı açılıyor. Hı -hı. Ee, ben de tesadüf isterseniz sosyal medyada gördüm. Hı -hı. Ee, daha önce işte e, bizim hocamız Prof. Dr. Betül Kaçar'ın da orada olduğunu görmüştüm. Evet, astroloji yani, çalışıyor. Evet, evet aynen. Hı -hı. Ee, daha sonra böyle program açmışlar. Ben de e, inceledim. Hatta, e, çok yani önemsemedim demeyeceğim de çok ihtimal vermedim açıkçası. Çünkü e, hani açtım baktım için de hani sosyal adımcı olduğum için beni almazlar diye düşündüm oraya. Evet. E, fakat başvuru şartlarını okurken e, gözümden bir şey... Aslında çok dikkatliyim ama orada mesela e, doktor öğrencileri alınmıyor. <gülüyor> Şekil <Şaking> görmüşsü. <gülüyor> e, bir yazı vardı ben onu görmedim. Hı -hı. E, sadece e, şey, lisans, yüksek lisans diye okudum. Hı hı. Hani mezun deyince hani dedim herhalde ben de başvurabilirim. Ee, daha sonra onlara başvuru yaptım. Yaklaşık bir hafta sonra e, bir mail geldi bana. E, bana dört tane e, soru sormuşlar. Hı hı. E, hani sanırım farklı bir şey arıyorlardı, değişik bir şey, değişik hı hı. bakış açısı arıyorlardı. E, ben de onları e, o sorularla ilgili 16 sayfalık bir rapor yazdım. Hı hı. Aynı bir makale formatında böyle. 16 saat, işte görseller koydum, yazdım, yazdım, bayağı bir yazdım. Ee, i̇çine biyomimikliği de ekledim. Ee, yine yönetim şekillerinden bahsettim ileride olabilecek olan. Ee, yine başka projelerden de bahsetmiştim. Ee, bir, bir ay sonra gönderdim bir ay sonra. E, şu anda çalışmış olduğum hocam. Doktor Jacob bir mail attı ve mailde şöyle yazıyordu. Hmm. <gülüyor> çok sevmiştim. Yani sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz. <gülüyor> güzel ya, gerçekten <gülüyor> o kadar güzel ki. Çok, yani hatta inanamadım. ve şöyle demişti. Normalde biz doktor öğrencilerini almıyoruz. Hmm. Ama e, projenizi çok beğendik. Hmm. Böyle çok güzel e, işler yapabileceğimiz düşündüğümüz için. Hmm. ...bizimle çalışmanızı istiyoruz diye. Ben normalde hmm. oraya, e, yani ilk başladığımda, e, ziyaretçi e, araştırma görevlisi olarak alınmıştım. Hmm. Daha sonra e, projemiz bitti. İşte bununla ilgili bir makale yazdık. Onlar işte yayınlanma aşamasında şu an. Hmm. E, proje bittikten sonra bizim istediğim işte gibi her hafta böyle sunumlarımız oluyordu. Orada herkes yaptığı işlerden bahsediyor ama New ona çok ilginç gelmiş. Evet. Ve onların da bunu hiç duymamış olması beni zaten daha da şaşırttı yani. Nasıl duymamış olabilirler ki Amerika'da. bir biyolog bir hoca yani. Evet. Ee, ama işte bir de bu az önce bahsettiğim projeyi de söyleyince. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, yaklaşık e, iki ay oldum bilmiyorum ama e, bir gece bana bir mail geldi yine. Hı -hı. Hocamdan, e, ben tabi sabah okudum, orada şöyle diyordu, e, bizimle daimi olarak çalışmak ister misiniz? Hı -hı. <gülüyor> ben tabi kabul ettim seve, seve. Çünkü e, oradaki ortamı da çok seviyorum. Ben evet. de seviyorum, yani sadece bilim yapılıyor. Başka Hı -hı. hiçbir şey yok. Yani oradaki espriler bile bilim üzerine. Ha, yani gerçekten öyle, evet bir grubumuz var. Hı -hı. Orada e, yaklaşık 226'e e, 230'a e yakın akademisyen var. Hı -hı. Çok da kalabalık bir grupmuş bana. Çok da kalabalık hani gelmiş geçmiş herkes orada yani evet. herkes Türk açardan hocamızdan işte herkes. Evet. Var. Ya o kadar güzel sohbetler oluyor ki işte herkes yazdığı bir şeyi paylaşıyor veya yayınladığı bir makaleyi paylaşıyor. Ne genelde işte bir konferans varsa mesela Hı -hı. ve çok müthiş bir işbirliği var. Evet. E, yani oradan mesela bir şey istediğiniz zaman veya bir konu hakkında bilgi istediğiniz zaman herkes bir şey yazıyor. Hani kimse... İnternetif kimse... bir grup yani. Kesinlikle öyle ama. Hani? Ee, çok büyük bir şekle çalışıyorlar ve destekliyor seni yani. Çünkü mesela çok anlamsız bir şey bile söylesen. E, orada seni destekliyorlar. Hani kimse kimseye kırmıyor. Etik kurallarını tutuyorlıyor. Hmm. Zaten e, bana gelen mailde... E, bu yazıdan önce mesela şey vardı, etik kurallarımızı lütfen, ilk önce onları okuyun. Hmm. Hep saygıdan bahsediyor orada. Elimizde evet. saygılı olalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Bunlar e, vardı, yani benim, bilmiyorum ben çok... E, Dağrı olduğunca şanslı hissediyorum kendimi aslında. Hmm. Dediğim gibi çok değişik çalışmalar yapıyoruz. Ve çok evet. güzel yönler. Mesela ben bir konuyu çok iyi biliyorum. Hani diyemem demek örnek veriyorum çok iyi bildiğim bir konuysa Hı -hı. E, bazen mesela işte gönderiyorum o kadar çok hata geliyor ki bana Hı -hı. E, işte, Ben bunu nasıl görmemiş olabilirim. Bu da çok önemli. Şey. Onu düzelttiğiniz zaman çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Yani, evet, Araştırıp da sizi daha çok öğreniyorsunuz, daha Hı -hı. farklı şeyler öğreniyorsunuz. Yani bu şekilde ben mesela e, hani kendi makalinde sentetik biyolojiyi çalışacağım mesela aklıma gelmezdi. Evet. <gülüyor> Ama hani işin içinde Mars'ta tarım girince mecbur zaten onu da katıyorsunuz. Yeni evet. teknolojileri sürekli takip etmek gerekiyor. Ee, Neler yapılmış, bugün ne yapılmış, bugün ne bulunmuş. Ben mesela her sabah uyandığım zaman, e, ilk işim e, hemen bilgisayarım açıyorum. Bakıyorum bugün ne yapılmış, bugün ne bulunmuş. Hı -hı yayınılmış diye. Bunları bir öğlene kadar hatta bazen akşama kadar araştırdığım oluyor. Ee, yani birkaç öncesine kadar mesela ben e, günde e, ya yani da abartısız söylüyorum 10-14 saat çalışan birisiyim. Hı. Hmm. Mesela çalışmadığım zaman çok rahatsız oluyorum. Yani bir evet, şey şeylerden... yani, yani, Genel anlamda şu anda yapmış olduğunuz görev sizi bayağı konfor zonunuzdan da çıkartmış yani. Aynen. Böyle <gülüyor> kendimi <gülüyor> adamış durumda <gülüyor> devam ediyorsunuz. Evet öyle ama aslında yani hep böyle benim hep böyle değildim. Ama yüksek hmm. lisansdayken mesela işte oradaki hocalarımız da helalle biraz bizi çok aşırı hırslandırdılar de hmm. Yani bir konuda çalışırken işte hani en iyisi olmak için böyle sürekli bir yarış gibi bir şey vardı. Hani iyi bir şey mi? Hmm. Kötü bir şey mi? mi? Ama bugün baktığım zaman yani hem iyi görüyorum hem kötü görüyorum. Şöyle biraz hem sağlık açısından da çok iyi bir şey değil bu kadar çok çalışmak. Yani tabii evet. ki evet. O Ama zamanında. umarız ki hocam e, projeniz de en güzel şekilde sonuçlanır. Evet, iyi, e, tekrar sizle hani projenizin yayınlanıp evet. sonrasında da bir yayın yaparız evet. umarım. Geldiğiniz için çok <gülüyor> teşekkür ediyorum <gülüyor> size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel programdı. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Tüm ekide. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ben Kırmayıp de. geldiniz. Ve çok Kesinlikle. da güzel bir sunum yaptınız. Bizi bilgilendirdiniz. Çok, çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar herkese görüşmek üzere. Evet.